9. bölüm toplamda 131. bölüm ile final yaptı. Vallahi çok enteresan duygular içerisindeyiz. 4 yıl ama ben son 1 yıldır Çukur üzerine yayın yapıyorum bildiğiniz üzere. 1 yıl oldu. 2 yıl. 2. sezondan beri yapıyorum. 2 yıl oldu. Çok değişik duygular içerisindeyiz. Çünkü gerçekten 2 yıl boyunca izlediğimiz, severek izlediğimiz, büyük keyifle izlediğimiz bir işin sonuna geldik. Her başlangıcın bir sonu olduğu gibi Çukur'da bir sonla birlikte. Evet. Şu an biraz, biraz... Evet, sesimiz de geliyor. Tamamdır. Ama mikrofon takılı mı? Takılı değil değil mi? Evet. Çünkü ses biraz derinden geliyor. Mikrofonu takarsak tam gelecek. Biraz yankılı gelince öyle fark etti. Uzun zamandır İbrahim'le yayın yapmadığınız için İbrahim'i unutmuş bu işleri. <gülüyor> Şu an. Şu an hemen bir deniyorum bakalım nasıl. Şu an hemen bir deniyorum bakalım nasıl. Evet ses daha iyi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar vallahi e, bu yayın şöyle olsun. Tabii ki bölümü değerlendireceğiz. Final ama daha çok sizin değerlendirmeniz olsun onunla ilgili ve ben de bazı sorularınıza açıklık getireceğim. Mesela bana çok fazla soru soruyordunuz ya arkadaşlar. Ya sen bu işleri nereden biliyorsun? Sen ken sen kim köpeksin? Sen kendini ne zannediyorsun? E, ya sen sen mi yazıyorsun lan e, deyip bana bir sürü böyle e, hakaretvari sorular sordunuz, küfürler ettiniz, hakaret ettiniz demem ettiler. Bazıları hepinizi bunun içine almayayım. Onlara da hepsine soru sorucu şey, cevap vereceğim arkadaşlar. Bu arada Çukur evet final oldu bitti yani zaten son sahneydi bildiğiniz üzere son sahneyi bir daha verecekler ve final oldu. Bu, bu finali de 4-5 defa yayınlarlar bu hafta içerisinde yüksek ihtimalle. Ee, Çukur ne oldu arkadaşlar? Bu bölümde bir kere Toygar Işıklı ve Kamufler'in galada dinlediğimiz Savaşın İçindeyiz adlı şarkı kime ait arkadaşlar? Sözleri Ekin Atalar'a ait. Yani Gökhan Horzum'un eşi senarist Ekin Atalar sözlerini yazdı ee, ve içerisinde de Michael Carlione deyip e, Mike Carleone gibi isimler de geçti. Bunun sebebi ne belki göndermeyi bildiniz? Godfather'a bir gönderme oldu. Final şarkısında Godfather'a da bir gönderme yapıldı. E, portakal benzetmesini de daha öncesinde söylemiştik Godfather'da ayrıca Amerikan kültürüne göre portakal çekirdeği ölümü simgeliyor, ölümü temsil ediyor. Bundan dolayı da Godfather'dan gelen bir portakal serüveni vardı ki her vurulduklarında elinde portakal ya da portakalla ilgili bir hikaye vardı. Ee, peki Çukur'un finali aslında nasıl olacaktı ve neden değiştirildi? Bununla ilgili de sorulara da cevap vereceğim. Çok fazla soru geldi Instagram yayınını açtığımda e, bu sorulara aydınlık getireceğim. Ben bu bilgileri nereden biliyordum ona da onun da cevabını vereceğim. Çukur gibi bir dizi daha gelecek mi? Ki biraz spoilerını içeride verdiler onu da söyleyeceğiz. Peki bunda Aras Bulut önemli oynayacak mı? Onunla ilgili de konuşacağız. Ya da bu kadro tamamen mi orada olacak yoksa yeni bir kadro mu kuruluyor? Onu da Konuşacağız. Konuşacağımız bir sürü çok şey var. Uğur Yıldıran'ın galada portakal getirişi, bu sefer portakal kimde olacak e, Rıza deyip bekletmesi. Biz bu sefer portakalı kimde gördük? Ayşe Koçoval'a da gördük. İrem Altu diziye final bölümünde veda etti. Gerçi Yamaç Koçoval'a da veda etti. Yani ona bakarsanız e, Yamaç da 30 yıl sonra da olsa ölmüş oldu. Şimdi abi dizi bitti. Hala masum diyoruz diyen bir soruyu gördüm. Evet valla ya. Gerçekten öyle. Şimdi Murtaza. Bir kere Murtaza ile ilgili mevzuda çok iyi. Murtaza, burada Çukur'un son damgasını bence Murtaza vurdu. Beklenmedik bir hamle ile bir kere Yamaç Koçıvalı'yı Murtaza kurtardı. İkinci mevzuda da ben şeye çok üzüldüm. Ayşe Koçıvalı ölü olarak evde kaldı. Kimse gidip cenazesini getirmedi. Oğlu dahil hemen ikna oldu. Mesela amcası oğlum seni de kaybedemem dedi ve ikna oldu maalesef. İkna oldu ama... Ayşe'nin naaşını kurtaran oradan almaya çalışan canı pahasına alıp sonra da e, kendi hayatına son veren Murtaza bence bölüme damga vuran e, büyük önemli bir şeydi ve aşkını itiraf aşkını simgelemiş oldu. Diğer tarafta arkadaşlar amca e, çocuklarla bir tehdit vardı çok karışık bir mevzuydı değil mi? Gittiler elini öptüler evde oturdular sonra silah aldı kafasına sıktı ama aslında sıkmadı. Ve sonra bir atladı ki Yamaç ölmemiş i̇şte almışlar geçmişler al, Yamaç Şahram'ı öldürdü falan o el öpme mevzusunun detaylarını göremedik oradan bir soru işareti vermek istediler. Yani biz sezon boyunca yani Çukur'da şunu konuşalım hani biz Ezel'de şunu konuşmuştuk ya Ezel öldü mü? Yani Ömer gerçekten öldü mü o son kapıyı açılışında oğlu gelmişti oğlu kapıyı açtığında babasını mı gördü aslında Ezel ölmemişti gibi bazı bir soru işaretiyle bırakmışlardı. Çukurla aynı şekilde bıraktılar yani oradaki o evletme mevzusu hep soru işareti olarak kalsın diye bir kenarda bıraktılar. Ee, bir, bir çok, e biz birçok konuda da e, bazı şeyler verdiler, tüyolar verdiler. Yani kendi açısından bazı noktalar koydular. İşte Nehir olayı çok fazla konuşuldu ki Nehir olayına bir nokta koydular. Ama finalde yani biz Efsun'un kazandığını, daha doğrusu Efsun'la büyük bir aşk yaşadığını her ne kadar görsek de, öyle zannetsek de finalde Yamaç öldükten sonra elinden odadan e, Efsun çıkardı ve ileriye Nehir'i gördü. Nehire sarıldı. Finalde ise Sena ile öpüştü. Yani en çok sevdiği karısı yani aşkın en büyüğünü Sena ile yaşadığı için finalde yani Sena ile başlayan aşk hikayesini yine Sena ile bize bitirdiler. Öyle bir hikaye gösterdiler. Şimdi Koçovalı amcanın evindeki silahlı adamlar mevzusu vardı biliyorsunuz herkes içerideyken elini öptükten sonra içeriye girdiler işte şey cumali silahını gösterirken tam o sırada böyle silahlı adamlar her tarafı herkesin başında bir silahlı adam vardı. Yani eğer amca alsaydı çukur öyle olacaktı. Oradan öyle bir mesaj verdiler. Amca, alınsa, amca alsaydı çukur bu kadar rezalet bir şey olacaktı. Yani amcanın aynı zamanda şeref, ve namus yoksun olduğunu göstergesini verdiler. Yani çocuklarla tehdit edersen ancak sen çocuklar ve kadınlara baskı olarak bu çukura alabilirsin. Aksi takdirde kimse sana saygı göstermez demek istediler ve bu mesajı böyle verdiler. Diğer tarafta ise e, o, o, o hikaye de bana böyle bir gazete baskınını e, şey getirdi, e, sattı O da enteresan bir olay olarak karşımızda kaldı. Şimdi diğer tarafta e, <gülüyor> Yamaç'la ilgili mevzu var diye tamam endişelenmeyin ya o ölmüyor falan demesi Yamaç'la ilgili Vartol'un odası da çok güzeldi. E, Çukur e, Şahram'a sırtını döndü. Bu sırt e, dönme olayını her ne kadar bir normal bir şey olarak görsek ama politik bir mesaj da içeriyordu. Biliyorsunuz ki daha öncesinde ee, Sayın Cumhurbaşkanı mıydı? Daha o dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu muydu? Tam hatırlamıyorum. Van'a gitmişti. Van'daki bazı hatalarından dolayı ki o zaman Beyaz Toroslardan falan bahsedilmişti. Van ve çeşitli illerde insanlar onlara sırtını dönmüşlerdi hatırlarsanız. Yani orada bir politik tepki göstermek açısından onlara biz size sırtımızı dönüyoruz ve sizin yaptıklarınızı doğru bulmuyoruz. Mesajı vermişlerdi. O mesajın aynısını Çukur da verdi. Son bölümde politik bir mesajla işin içine yerleştirmişlerdi. Diğer taraftan bir rakı sahnesi vardı. Rakı sahnesinde ne gördü? Genelde rakı sek içiliyordu çukurda. Neden? Çünkü beyaz olduğu zaman yani su katıldığı zaman sansüre maruz kalıyordu ve ceza yiyorlardı. Onu su gibi göstermek açısında sek gösteriyorlardı. Bugün lan son bölüm kim ne yapabilir ki diyerek o rakı sahnesinde göze sokağırcasına 3 defa yaptılar ki bana göre de sansür cahilliktir onu da söyleyeyim yani aslında asıl da işlenen değil sansürler ahlaksızlıktır arkadaşlar bunu da söyleyelim. Ee, amcayı indirmek ben hani normalde zaten söylemiştik ya e, kim indirecekti amcayı hep bunu bahsettik herkes işte Ayşe öldürdü falan dediğinde de ben hayır onu e, Vartolu öldürecek demiştim Salih öldürecek demiştim. Evet Salih öldürdü ama ben izlerken dedim ki yok abi ya bunu öldürmek Akın'ın hakkı dedim ama senariste de, yapım da öyle düşünmüş ki Akın ve e, Vartolu'ya amcayı indirmeyi nasip ettiler. Şimdi e, Ali Çoy'u halıya sarıp bir de götürüp çöp konteynerı Çukur'dan çıkarmışlardı ya orada da benim aklıma nedense e, Emel Sayın'ın o halıya sarılma kemal sunanı e, Tarık Ikan'ın oynadığı film geldi. Güzel bir sahneydi. Eğer Çukur bu bölümü böyle du, duygusal olmasaydı arkadaşlar büyük ihtimalle Himmet abi diye bir espri de yapılabilirdi o halıyla ilgili. Onu yapmadılar. Her sahne güzeldi, önemliydi. Sonundakiler bağlama haricinde ama ilk sahneler çok çok önemliydi. Ailemi kaybettiğimde kaybettim insanlığımı diyerek de bir amcanın repliği vardı ailesini kaybetmiş. Amcanın da sırrını öylece verdi. Hala amcanın sırrı neydi diye soran arkadaşlara zaten amcanız yani bu Melihan'ın sırrı nedir diye soranlara cevap 50 defa verdik ama e, dizi de cevap verdi. Yine ikna olmadılar. Melihan'ın sırrı amcanın yaşamasıydı ve amcanın hainlik yapmasıydı. Budur. Bundan da ötesi yok. Şimdi Koçovalılar dedik dünyanın en kötü haberini e, akına verildi. Çünkü bir insanın e, annesinin ölmesi dünyasının yani yaşadığı dünyanın kıyameti demektir arkadaşlar anne bir insanın bir evladın e, ölümü annesinin ölümü onun kıyametidir e, babası da keza öyle ben ben de babamı kaybettim onu da oradan biliyorum izlerken özellikle annesinin e, kaybettiğini öğrenen akını gördüğümde e, çok fazla üzülmüştüm yani biraz empatik oldum çok fazla üzüldüm. Dünyada en çok korktuğum olaylardan biridir. E, onu da söylemeden geçmeyim. Yaşatmak için yaşamak zorundayız diye bir slogan yaptılar. Genelde yaşatmak için ölmeyi biz ölmeliyiz, kendimizi feda etmeliyiz felsefesiyle ilerleyen kişiler artık yaşamak zorundayız e, sırasına geldi. Şimdi bir de duvar duvar yazılarında sırada yani çukur bitti evet ama sırada 3 kuruş var dediler. Ve dolayısıyla önümüzdeki sezonun pazartesi günlerini süsleyecek herhalde Ekim'den sonra süsleyecek olayı 3 kuruş olacak. Biz de inşallah 3 kuruş yayınlarımıza, 3 <gülüyor> kuruşluk yayınlara devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Sokağın çocukları diye bir hashtag açıldı ve o hashtag hemen altında Blue TV'nin reklamı verildi. Çukura Sokağın çocukları çukura reklam vermiş. Onu da gördük. Orası da biraz enteresan. Dizinin reklam vermesi de Türkiye değil ki herhalde. Buna yapım çok iyi yerleştiriyor. Alıştı. Ve amcayı öldürdüler biliyorsunuz. Amcayı öldürürken bir mezar taşı hazırladılar. Soyadıma layık bir adam değilim vurgusu yapıldı. Ve finalde bir Arapça şarkıyla Ah, evet finalde bir araç şarkıyla bitti ama koskoca dört sezonluk Çukur'da bir Kürtçe şarkı çalınamadı. Bu da Çukur'un ayı, yapımının ayıbı olsun. Çünkü Kürtçe şarkıları genelde politik görüyorlar. Yani insanların götüyemiyor Yani uzaktan özgürlükleri savunmak kolay ama gerçeğe geldiğinde maalesef şey olmuyor. Dediğimiz gibi finalde herkes dirildi ve dirilen birçok insanı gördük. Bütün herkes tek tek diziye geldi ve kapıyı Yamaca açan Efsun onu Nehir'e doğru yolcu etti. Nehir ise onu ilk aşkına doğru götürdü. Yani sıralama şöyle. En sondan en son aşık olduğu kişiden ilk aşık olduğu kişiye doğru ilerledi. Yani ilk aşık olduğu kişi Senay'dı. İkincisi Nehir'di. Üçüncüsü ise Efsun'du. Ama Nehir'in de dediği gibi sen aşkını bırakmazsın. Sen sevdiklerine bırakmazsın. Ondan dolayı ben sana küçük yamacı da bırakıyorum dedi. Ve Yamaç ölürken 20 yıl sonrasında benimle başlamadı ama benimle bitti bu savaş diyerek de son mesajını verdi. Ve şimdi sizin yorumlarınıza gelelim. Ben genel olarak fena bulmadım. Sonuçta finaldi. Final demek hikayeyi bir sona bağlamak demektir arkadaşlar. Yani bazen gelen mesajlara falan bakıyorum. Ya neden çatapat olmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı falan gibi çok şey döndü. Ama orada baktığımızda arkadaşlar yani ee, bu yani bu hikaye sona bağlanıyordu. Her ne kadar mutlu son ve mutsuz son gibi olsa da e, değişik değişik bir hikaye gitti. Şimdi hemen bakıyorum kaç like'ımız var. 114 like'ımız var arkadaşlar. Like sayısını biraz arttıralım. Bu arada e, chatte yazdığınız yer var. Biliyorsunuz yanında bir dolar işareti var. Orada süper chat var. Süper sticker, süper chat. E, super chat. Oradan da bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Oradan stikerler, süper chatten de sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, desteklerinizi esirgemeyiniz efendim. Abi mutsuz son e, olacak final senaryosunu detaylı anlatır mısın? Değiştirilen senaryo ve benzeri örnekler hakkımızda. Evet onu da anlatalım oraya girelim. Çünkü artık bitti yani çukur. Bittiği için artık rahatlıkla konuşabiliriz diye e, bütün yelkenleri suya indirerek söylüyorum. Evet normalde arkadaşlar... Çukur Büyük Savaşı Erdenetlerle birlikteydi. Büyük Savaş Erdenetlerle gerçekleştikten sonra aslında kendi içindeki yani kökünde ölüm var e, felsefesine göre kökü kimdi? Amca Cumali Koçovalıydı. Amca Cumali Koçovalı 5. sezonun hikayesi olacaktı. Ve bu 5. sezonda gelip yiğenlerinin elinden Çukuru almaya çalışacaktı. Tam o sırada arkadaşlar Tam o sonrada e, Yamaç Koçovalı birçok ailesini, kardeşini, abisini ki bu aslında 3. sezonda Cumali Koçovalı veda edecekti. 4. sezonda Vartol İsaadettin veda edecekti kendisi de bir ara oynamak istememişti. Ve Akın Koçovalı gerçeği öğrendikten sonra bu olayları geçildikten sonra arkadaşlar Yamaç ailesinin çoğu Sultan da kaybolacak. Bu arada Sultan da ölecekti, Efsun da ölecekti falan derken Yamaç e, finalde bütün sevdiklerini kaybetmiş olacaktı. Ve bütün sevdiklerini kaybetmişti ama yani ailesini kaybetmişti ama Koçovalıları kaybeden Yamaç sadece savaşı kazanmış olacaktı. Buna savaşı kazanmak denir mi bilmiyorum ama en azından iktidar kendisinde olacaktı ve iktidar yani bütün sevdiklerini kaybeden Yamaç İstanbul'un masasına oturduğunda yani İstanbul'un koltuğuna oturduğunda kral koltuğu bu taht artık ben varım ve sadece ben olacağım e, bundan sonra Yamaç Koçovalı var ve buraya bu savaşı ben kazandım işte İstanbul'un asıl yöneticisi asıl sahip benim diyen Yamaç'ın etrafında masada hiç kimse olmayacaktı sağında oğlu solunda ise kızı olacaktı. Yani savaşı kazanmak için herkesi feda eden Yamaç Koçovalı kazandığını zannettiği savaşta aslında kaybetmiş olacaktı. Çünkü en iyi kazanım aileydi. Aile her şeydi bunun için ama ailesini kaybetmiş olacaktı Yamaç Koçovalı. Ve böylece o koltukta tek başına oturup hikaye final olacaktı. Ama ne oldu? Ya işte seyircinin tepkisi, kanalın söylentisi falan filan derken, yapımın istekleri derken hikaye birden evrildi. Hatta bu son bile çok acil bir şekilde, farklı bir şekilde yazıldı. Sadece dediler ki bütün oyuncular tekrar gelsin ve son öyle bitsin dediler. Abi Cumali amcanın bedduaları efsaneydi. Allah kararlarınızı gazetemeydi. <gülüyor> Ay ay, evet ya ya orası komikti ama işte o komikliği de göremedik elli defa sansür muastörü verdikleri için de çok komikliği de yaşayamadık. Ee, vallahi çok enteresandı ya. Yamaç 3 kadın da aynı eve koydu ya artık gam yemez demiş bana. Değil mi? <gülüyor> Huriler onlar Huri cennete gitti ya huri hepsi. Ee, abi, Cuma'nın intiharı, Yamaç'ın cenazesi olay neydi? Senarist Ezer gibi uca açık mı? Bitirmek istedi. Evet, bundan bahsettim zaten biraz önce. Ee, onun için eğer şeyse baştan tekrar izleyebilirsin. Video kayıtlı olacak. Fotoğraf sadece Yamaç görünecek demiş. Ee, bitti zaten. <gülüyor> ee, abi, Cuma'nın intiharı, Yamaç'ın cenazesi olay neydi? demiş. Evet, sorunun cevabı zaten verdik. Ee, abi Küçük Cumali'nin kafasına sıktığı sahne neydi açıklaması nedir? Bunun da cevabını verdik. Aslında o hikayenin bir ucaçık bir şey bırakılması açısından yapılan bir şeydi. Ee, ezer bir şey olsun istediler. Açıkçası final bölümü genel olarak daha heyecanlı beklerdim ama en son sahnesi ana teması aile olan bir diziden tam olarak beklediğim gibi duygusal herkesin bir arada olduğu müthiş bir sondu demiş Dipswage. Ee, abi İdris Koçovalı ölecek mi? <gülüyor> Espriler gırla. Evet güzel bir e, işte Efsun'cılar komada abi demiş değil mi? Sonunda Sena ile öpüşmesi yani Efsun'un artık Mortingham yani orada görünmemesi yani hikayenin sonu başladığı yere dönmesi enteresan bir şeydi. Bartolu kahraman bakışması çok iyiydi. <gülüyor> La seni öldürdüm ama kusura bakmayasın ulan sen ne az değilsin ha falan der gibi. Arapça şarkısı çok güzeldi. Efsane sahne. Evet ben de Arapça şarkıyı çok beğendim. Ee, güzel. Yani şarkı yakıştı ya sahneye bence. Değil mi? Vallahi ya. Evet arkadaşlar like atalım. Bakalım kaç like olmuş ya. İzleyici sayısı biraz arttı. Like sayısı hala aynı ya. Biraz yükseltelim. Hadi bakalım. Biraz su içeyim ben de. Bu diziyi özellikle bitirdiler. Dizide bu bölümde sırtını dönerek cevap verdi. <gülüyor> ya güzel yaklaşık. Ya böyle zekice yaklaşımlarınız oluyor, bayılıyorum gerçekten. Öyle insanlar. İyi ki sizlerle tanışmışım yani. İyi ki böyle bir dizi oldu. Bu diziyle ilgili yayınlar yaptık ve iyi ki Gökhan abiyle çalışma fırsatı yolumuz kesişti öyle bir fırsat yakaladık. Ee, i̇yi ki Çukur ekibiyle, iyi ki Ay Yapım'la, iyi ki Yamaç Okur'la birçok bir kişilerle iyi yaptık ve iyi ki de sizin gibi insanlarla tanıştık. Ee, Vallahi bu muhabbet ediyorum arada işte DM'den yazanlara, yorumlara yazanlara falan ee, elimden geldiğince vakit buldukça. Enerjim yettiğince cevaplar yazıyorum ama güzel. Abi 3 kuruş spoilerı verildi. Bilgin var mı? Çukur kadrosundan birkaç oyuncu olacak mı? Görüşmeler sürüyor konu ile ilgili. Evet 3 kuruş bir dizi gelecek. 3 kuruşun şu an Tamer, e, tamer Ölmez konuşuluyor biliyorsunuz. E, yani başrollerden biri ama 3 kuruşta da yine ana kast full ünlü olacak arkadaşlar. Tıpkı Çukur'un gibi böyle üst label dediğimiz no name değil yani celebrity isimler olacak. E, üst Ana kadroda Aras Bulut inemli ile ilgili bir görüşme şu an söz konusu değil. Onu da söyleyelim üzülerek arkadaşlar. Ee, ama ne olacağı belli değil. Onu söyleyelim. Yani şu an net bir şey yok. İlerideki bölüm günlerde netleşmeye başlar. Yani Temmuz gibi netleşir yavaş yavaş. Ya Ağustos'ta falan Ağustos sonu gibi yine sete çıkarlar. Bakalım şöyle sorulara. Yeni dizi var mı abi? Evet. Abi bazı sahneler yayınlanmamış. Koçovalı Halay'ı olacaktı, olmadı. Şahram ile Yamac'ın iki kere kavgası olacaktı. Ee, abi Gala orada mıydın? Hayır orada değildim. Çünkü gala zaten işe kapalık yapıldı. Herkesin korona testi yapılarak alındı. Ve band kaydı oldu biliyorsunuz. Ondan dolayı çok da bayağı da şey güzel de olmamış açık söyleyeyim. Yani böyle hani arkadaşlar kendi arasında eğleniyor gibi olmuş. Bu eski galalar nerede? Keşke korona olmasaydı. Senarist bile yok orada farkındaysanız. Abi sır açıklanmadı. Bu amcayı haklı çıkardı. Şimdi sultan olayı falan çıkmadı. Ya orada verilen hikayeler var. Siz böyle çok şey istiyorsunuz, kör göze parmak istiyorsunuz yani. Bak bu var ya, bu bunun için bunu yaptı demesini bekliyorsunuz öyle bir şey yok arkadaşlar. Birazcık zahmet edip ee, şey yapalım. İçeridenin finali daha iyiydi. Evet ben finali çok yakıştırmadım. Yani tatlı bitirdiler falan ama final daha iyi olabilirdi ya. Yani daha iyi olabilirdi. Burada da şey yapalım. Ee, Masum niye gelmedi sorusuna da cevap vereceğim. Ha, peki şu birinci sezon finalinde düğünün taranması İdris Paşa, Emmi, Sultan suikasti ve benzeri oradan nasıl çıktılar? Bunun bir cevabı var mı? Ee, tabii ki orada yani orada yayınlamadıklarına göre bir cevabı yok sadece. Ölmediler yani o kadarını verdiler. Yoksa onun yazılmış bir sahne yok. Ölmedi. Bunlar yaşadı bunlar öldü. Bir de silah taranma işi biraz şeydir yani dizilerde özellikle o sezon finallerinde öyle bir şey yaparlar ki oyuncularla pazarlığa otururlar kim de anlaşırlarsa devam ederler, Anlaşmadıklarına da öldü derler. Yani bu bir dizi Türk dizisi klişesidir. Ee, evet, masumla ilgili de konuşayım o zaman. Şimdi aslında arkadaşlar, başından beri ben şunu söylemiştim. Dikkat ederseniz ben, özellikle. Ee, Nisan mı özür dilerim Şubat ayından sonra Mahsun'un Gelmeyeceğinin altını çizmiştim Mahsun çukura gelmeyecek Karakuzlar gelecek işte bu karakuzların adamları bu Duvara bunu yazdı şunu yazdı falan denildi Ben her seferinde Mahsun'un gelmeyeceğini Söyledim nehirin geleceğini Söyledim fakat sonra ben Bir tane post attım instagramdan Beni takip edenler çok çok iyi biliyorlar Bir post attım nehir finalde Çukur'da olacak diye daha sonra işte Beni aradılar sağdan soldan yapımdan oradan Buradan bana bu haberi yalanlattılar yani haberin yalan olduğunu, e, nehirle herhangi bir söz konusu değil, finalde nehirin gelmeyeceğini söylediler. Ben de daha sonra kendi haberim yani benim haberimin bana dediler ki kendi haberini yalanla dediler. Ben de kendi haberimi yalanladım. Böylece Nehirin daha sonra yani son 3-4 bölüm kalaya da 5 bölüm kala dedim ki yani nehir gelmeyecekmiş arkadaşlar. Ben geleceğini söylemiştim. Özür dilerim. Yanlış biliyormuşum. Beni düzelttiler. Dediler ki nehir gelmeyecek dediler. Hatta bununla ilgili bazıları da paylaşım bir sen de galiba paylaşım yapmıştı. Nehir gelmeyecek falan filan diye. Hazal Subaşı diziyi tekrar dahil olmayacak diye bir açıklama yaptı. Fakat e, ben de dedim ki hayır bağlayacaklar yani bir sona bağlayacaklar. Çünkü nehir giderken şunu söylemişti. Belki başka bir zamanda başka bir yerde buluşuruz tekrar demişti. Ee, ve dolayısıyla başka bir hayatta buluşacaklar e, finalde ve bunun da çok iyi bir spoilerını almıştım aslında ve daha sonra böyle dediler neyse ben kendimi yalanladım ve nehrin gelmeyeceğini söyledim ama hatta bizi bir anne falan konuştuk abi gelecek bu kız dedim yani hatta bizim de Hazarla da konuştuk Hazarla da ki benim haberim yok Mustafa dedi ben senin bir haberini gördüm haberini görünce e, menajerimi aradım menajerime söyledim menajerime dedim ki ben bu sabah böyle bir haber yayınlamış ben finalde Çukur'da olacak benim o da dedi ki menajeri de demiş ki Böyle bir haber gelmedi. Herhangi bir istek olmadı. Böyle bir bilgi yok bizde demiş. Ama ben yine de geleceğinden %100 eminken işte beni şey yapıp ikna ettiler. Ve ben en son arkadaşlar nehir gelmeyecek kusura bakmayın dedim. Fakat Mahsun gelmeyecek diyordum. Sonra bana Mahsun'un geleceğini yani gider hayat çukurda bir tur atacağını bir tur geçeceğini söylediler ve e, yani söyleyen kişi de şey değil böyle hani işte sette çalışan bir arkadaş falan değil baya baya sağlam yani üst düzey biri şimdi de yeni vereyim mi bilmiyorum vermeyeceğim neyse onu söyledi ve ben de e, onun geleceğini paylaştım arkadaşlar e, YouTube'da sanırım e, ve dolayısıyla hani mahsun konusundaki hikaye e, biraz olay çok farklı oldu yani benim gelecek dediğime bana hayır o gelmeyecek onu sil dedikleri geldi Hayır bunu yayınla bu gelecek dedikleri ise gelmedi. Ee, onu da artık bir şeylere bağlamak istemiyorum açıkçası. Ee, enteresan yani bir hikayeye dönüştü o olayda. Ee, bunun şey büyük ihtimalle yani sonunda işte e, alev alevde bittikten sonra Berkay artık bir tatil yapmak istedi falan. Acaba onlar bizi kara kuzu çünkü ben ilk sorduğumda hayır biz kara kuzuları hiç bulaştırmayacağız. Koçovalarla bitireceğiz. Yani bu hikaye koçovalarla başladı koçovalarla bitecek denildi ve bundan dolayı da. Ee, şey yapma hiç kafan karışmasın kara kuzuları bulaştırıp yani çukuru kötü yapmayacağız dediler yani karıştırmayacağız olayları dediler ben de onun için masumun gelmeyeceğini defalarca söyledim ama daha sonra böyle bana da bir güzel ters köşe yaptılar yok gelecek deyip beni e, haberdar edip ben de gelecek dedikten sonra gelmedi adam o da böyle oldu yani sizi yanıltmamın sebebi buydu yanıltıysam da affola her halde Cemil Selim'in saçlarını kazımasını istemiş, Selim aşkını kıramamış, saçları kazımış demiş. Ya çok iyiydi bu. Mahsun'un adını o kadar çok andılar ki gelecek diye adam gerçekten mezarda olsa ortalar gelir de demişlerdi. Sanırım senarist iki son yaptı. O yüzden Yamaç başta can versem mi, vermesen mi, nefes alsam mı, almasam mı olayı o yüzdendi. Yamaç'ın öldüğü ve yaşadığı son demiş. Mantıklı çok kötü sonla bitti güzel sonla bitseydi herkes ölerek çok güzel olurdu kadın satıcılığı silah satıcılığı o kadar şey yapan çukur bir uyuşturucunun yanında melek gibi gösterildi ve kötü sonla bitti aslında onlar silah satıcılığında kötü olduğunu algılayıp temiz bir şey doğayla bitirdiler e, hikayeyi doğa nefes alsın diyerek artık biz silah kullanmayacağız uyuşturucu da kullanmayacağız e, doğayı güçlendireceğiz diye böyle bir hikaye e, yazmaya çalıştılar. Sorular gelsin. Mektup nerede neden açıklamadı? yahu açıklandı açıklandı. Arkadaşım çukur izlemiyorsunuz ya valla. Siz farklı bir dizi izliyorsunuz ya. Bir sezon var kıvranak kıvranak Allah'ın unuttuğu yerlerde sürün. Bir düşman ol. Bir dost gel. Şu mükemmel dizinin finalinde baş kurtar. Ah masum Üzümlü kekim demiş. <gülüyor> Abi aslında dizi 2. sezon sonunda bitseydi. Efsane ve tadında olacaktı. Ee, olabilir. Olabilir. Murtaza yanlış ya. Murtazaya yanlış yaptırdı. Aa ben de o konuda aynı fikirdeyim vallahi senle de. Bu konuda aynı fikirdeyiz damlardan. Murtazaya yanlış yapıldı. Keşke sonu mutsuz bir seydi, çukur yansaydı. Sonra da Gazap bizim unutulacak büyük yıllar bu an. Sizin de gerçekten finalleriniz çok acımasızmış. İçinizde sizi ne yatıyor ya? Abi Akın Yıldız koçu yı öldürdüğü Yücel'e ve işbirliği ortaya çıkınca ne olacaktı? Bildiğim var mı? Çıkamadı. Yani onu birazcık konuştuk. Onun da cezasını cumali amcası kesecekti ama kısmet olmadı. Abi Aras Bulut'un dijital bir projesi var mı? Şu an yok. Ama teklifler bir sanırım var. E, bu netleştiğinde biz de paylaşacağız. Haberi alır almaz. Sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan ve YouTube kanalımızdan paylaşacağız. Bu arada ilk defa bizi izleyenler ve şu an tesadüfen kanalımıza gelen arkadaşlarımız. Lütfen kanalımıza abone olursunlar. Abone olup beyaz, bildirim zilini açarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Çünkü biz her zaman yayındayız. Ayrıca yeni serimiz başladı. Üçüncü sayfa. Bugün izlediniz bilmiyorum ama çok böyle... Yanlış işte ilk defa bir teknik farklı bir teknik denemeye çalıştım. Ee, onu da işte bekliyorum sizden oraya da yorumlar arkadaşlar. Bir tane videomuz var Cuma günü e, dayanamayacağım böyle yarın bile yapmak istiyorum bir yayında ama Cuma günü güzel bir yayınla karşınızda olacağım yine 3. sayfaya saat 14'te sizlerle orijin. Peki abi Muhittin abinin senaryosunu anlatma şansın var mı? Muhittin abi aslında Cem Karaca ve Barış Manço'ya hayran aynı zamanda Bay Ediris ile birlikte de silahla çatışmış ama birazcık fevri davranan bir adamdı. Daha önce geçmişinde çok ciddi silah, insan adamlar öldürmesi olaylara karışmasından sonra da sakin bir hayatı tercih etmiş ve berber olmuş. Ama böyle sanatsal bir altyapısı olan berbere dönüştü. Peki Muhittin abi diziden neden ayrıldı arkadaşlar? Anlatsam mı ya? Anlatayım. Şimdi bir gün biz e, biliyorsunuz Nebil Abi ile de bir, bir dönem çalışmışlığımız var, bir şarkı projemiz vardı. Gökhan Bey, şimdi Nebil sayın ve ben, tümümüzün yaptı, asıl proje bana ait olan ama sonra onlarla birlikte devam ettiğimiz, işsini zor zor ikna ettiğim bir projeydi ve sonra Çukur'da çaldı e, Haydar Haydar şarkısı. Fakat o sırada e, şimdi işte Nebil Abiye bazı sahneler az yazılıyordu. Gökhan abi o dönem ben Gökhan abiyle o zamanlar tanışmamıştım. Sahneleri biraz az, az olduğu için Nebil abi işte Yamaç Okulu özellikle de ay, ay Yapım'ı birkaç defa arayarak işte benim sahnelerim neden az ben figüran bin, benim figüran seviyesinde düşürdünüz diyerek rahatsızlığını dile getirdi. E, bu rahatsızlığını dile getirince de e, şey bu rahatsızlığını dile getirince de oha bu ne biçim reklam bu rahatsızlığını dile getirince de dizide Sezon finalinde ölmesi isterdi. Efsun. Efsun. Ulan nasıl yaramazlık yapıyor ya. Ne yapıyor bu ne poşetlerinde böyle. Poşet sesi geliyor. Poşet bırakıyor. Efsun. nerede kız? Yine mi ekmeği döktü? Efsun. Pişt. Bak bak. Suç mu geri dönüyor? Abi sen sonunda anlamadım anlatır mısın? Anla ya hangisini bahsediyorsun ki ya biz çok konu konuştuk burada. Yamaç ölüp onların yanına gitti e, gittiyse öbür tarafta kadeh mi kaldırdılar? <gülüyor> çok iyiydi. Evet kadeh kaldırdılar. E, o da bir isyan işaretidir ya yani çok şey değil yani. Mutlina bu tabi kısacağıktı akılsız. Ee, abi final neydi anlamadım baştan beri her şey hayal miydi? Hayır Yamaç öldü yani Yamaç benimle savaş başlamadan ama benimle bitti diyerek öldü yani biliyorsun insanlar önce bir dünya genç olarak gidiyorlar itus koşu yaşlı kalmış ama ya olsun bizde her şey rüya mıydı diyorum cevap versene be adam hmm. hayır rüya değildi ya bu rüya yalan kim söyledi ya Üf. kendi yalanınıza sonra da inanmışsınız ya. Bir daha çekerler mi? Hayır. Abi Gökhan Orzum yeni bir dizi yazar mı? Yazarsa eğer Rütük baskısı olmadan dijitale mi yapar? Keşke dijitale bir iş yapsa. Bence Gökhan Orzum tam dijitale iş yapacak bir adam. Böyle sezonda 10 bölümlük 1 saatlik dizi yazsa. Ya, ev sahne yazar. İnşallah Allah öyle bir şey kısmet eder ya. Böyle Netflix alır da onu. Der ki abi bize yaz çek, yaz çek, yaz çek falan derler yani. Ebu Kayser senaryosu ne amaçla yazıldı? Yazılmadı hiç senaryo hiç. Yani öyle bir senaryo yazılmadı. Yazılsaydı yayınlanırdı. Yani o Ebu Kaysar'ı da sizinkiler uydurdu. Bazıları diyor Ebu Kaysar gelecek Ebu Kaysar geliyor Ebu Kaysar şöyle falan diye bir sürü yalan söylediler. Siz de inandınız yani. Ben o dönem Ebu Kaysar'ın gelmeyeceğini hep baştan beri geçen yıldan beri söyleyen tek kişiyim. Ebu Kaysar gelmeyecek kardeşim dedim yani. Abi 3 kuruş dizisi hakkında bilgi verebilir misin? Biraz verdim valla bildiğim kadarını. Çünkü 3 kuruş Show TV'de. pazartesi günleri yayınlanacak bir iş. Çukur'a benzer bir underground bir iş. Mafyatik bir işine yine. Ee, yine Çukur gibi zengin karakterler olacak. Yani birçok karakterden böyle çok önemli karakterlerin başrollerde ana kasta yer alacağı. Çok zengin bir e, kasta olacağını söyleyebilirim. Bu kadar ama ileride siz bizi takip edin. Youtube'dan ve daha neden e, medya kanalınıza hem abone olup bildiğiniz zilini açarsanız hem de. Instagram'ım Sokılıç Online hesabından takip ederseniz ya ben orada haberleri paylaşacağım. Şimdi e, Çukur kitabını aldınız mı? Öncelikle onu söyleyelim. Bir hatıra olarak kalsın. E, Gökhan abi imzalı e, bir kitabım var. Bakayım mı imzalı mı? Aziz kardeşime muhabbet ve sevgilerimle demiş. 10-10-2019 askere gitmeden önce atmıştı ya bunu Ben aynı 12'sinde askere gitmiştim. Evet 12'sinde gitmiştim. 12 mi 15 miydi ne gitmiştim? Vallahi e, Gökhan abi benim için çok değerli bir insan. Benim ufkumu açan, e, ufkumu zenginleştiren önemli isimlerden biridir. Onu söyleyelim. Çukur kendimize dönüp baktığımız yerdir. Gökhan Ozdum içimize baktığımız yerleri yazdı. Çukuru. Bu da Ercan Kesal'ın ön sözü. Bir aile, bir mahalle, bir aşk, bir suç draması. Çukur'un 1. bölüm ilk taslağını 6 Aralık 2016'da göndermişim sevgili Pelin Diştaş ve Kerem Çatay'a. Gökhan'ın birinci projesi baştaydı Dile kolay. Neredeyse 3 sene olacak. Dönüp arkama baktığımda bu zaman zarfında yaşadıklarımı yazsam roman olurdu. Onun yerine bu kitabı bir giriş yazısı yazayım dedim. Uzun zamandan beri yazarak hayatımı kazanıyorum. Ama hayatımı kazanırken yazdıklarımla yazmak istediklerim arasında bir uçurum var. Gerçekten yazmak istediklerim televizyonda gösterilemez. Gösterilse de kimsenin ilgisini çekmez diye düşünüyordum. Yazın hayatımı idame ettirmemi sağlamanın çok ötesinde bir önemi var benim hayatımda. Ben yazarak eğleniyorum, yazarak heyecanlanıyorum, yazarak üzülüyorum, yazarak yaşıyorum. Evet, şizoid olabilirim ama Ayten Altman'ın dediği gibi ben böyleyim. Tabi bu boş zamanlarımda iş için yazı yazmadığım zamanlarda böyle. İş için yazarken kurallar var, defakto durumlar, sınırlar. İş için yazı yazmak başka, orada uslu çocuk olmak zorundasın. Başını eğ ve daha çok çalış. Çok uzun zaman bu ikisini aynı tuttu. İş için yazdığım yazı ile kendim, kendi manyaklıklarını bir araya getiremezsin. Saçmalama. İşin doğasına aykırı bu. Bu da önce yazıya olan sevgimin azalmasına sonra da giderek yazmaktan sormama sebep oldu. Sonunda bir karar verdim. Ne olursa olsun yazmaktan zevk aldığım şeyi yazmalıyım. Nereye gidersen gitsin. Belki hiçbir yere varmayacak. Belki kimse seyretmeyecek ama olsun. Yoksa yazıyla aramdaki bağ kopacaktı. Ki bu benim için gerçekten ürkütücü. Dedim şu televizyondaki kurmaca ile gerçek hayatın bağları müthiş zayıflamış durumda. Ben yazarken yazamaz olmuşum. Seyreden nasıl seyretsin? Paçası biraz olsun çamura bulanmış karakterler yazmak istiyorum. Yoksa tek el bayi açacağım çarem yok. Farklı birkaç denemeden sonra çukur geldi aklıma. Bir genç adam, bir aile, bir mahalle, bir aşk, bir suç draması. Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük şehirlerinde bir tane var o mahalleden. Polisin bile girmekten çekindiği mahalle belalı, nasıl bir yerdir orası, bir eski İstanbul kabadayısı kurmuş olsa orayı, kodu bilen, kodu yerleştiren, DNA'larını oğullarına aktardığı gibi o mahalleye de aktaran bir asi oğlu olsa, en küçük annesi özellikle demiş ki bunu bana bırak, diğerleri okuyamadı, en azından bu okusun, o okusun ama o en küçük basıp gitmiş olsun yıllar önce. Hayatın en büyük travmasını da sırtına alarak, en azından dizi başlayana kadar en büyüktü o travma. Sonra mahalleye garip bir adam gelse. Bambaşka bir dil, bambaşka bir iş. Bizim kodumuzda yazmayan bir iş. Uyuşturucu. Amaca giden her yolun mübah olduğuna inanan bir adam bu. Bir de sakladığı sır var. Onun ağırlığı altında eziliyor aslında ama... ...biz henüz bilmiyoruz. Asi oğlumuz aşık verse bir kadına. Hem de öyle böyle bir aşık değil. Dünyayı gözü görmemecisine. Büyük sözler etse... Büyük sözler verse sevdiği kadına ve sonra yıllar önce bir daha dönmem dediği evine mahallesine geri dönmek zorunda kalsa, sevdiği kadına verdiği bütün sözlerin altında kalma pahasına, bir bataklığı kurutacak kurdu, çukuru İdris Koçoğlu çıktığını düşünürken yeniden Çukura düştü Yamaç Koçovalı. Üstelik bu sefer yalnız da değil, sevdiği kadınla birlikte. İşte aşağı yukarı buralarda Çukur başladı. Bu kitap benim yazarken çok sevdiğim, sizin de seyrederken sevdiğinizi tahmin ettiğim bazı sahnelerin birleşmesi, birleşimi Çukur'un ana hikayesinden kopmamaya çalıştım. Ama asıl derdim Çukur'un birinci sezonunu köşe taşı sayılacak sahnelerini bir araya getirmekti. Bu kitabı bir aile albümünün sayfaların, sayfalarını çevirir gibi okuyabilmenizi sağlamışsam görevimi yerine getirmişim demektir. Son bir söz... Sonra sizi kitapla baş başa bırakacağım. Ekin ve Roxan olmasaydı çukur olmazdı. Onlar benim kıymetlerim. Bana katlandıkları için ikisine de minnettarım. Her bölüm senaryosunu gönderdiğimde mutlaka yazdığım bir kelime var. Onunla bitireyim. Ektedir. Evet arkadaşlar. Bu arada yeni bir üyemiz de gelmiş. Leki, A herhalde öyle. Lekis ya da Başka bir okunuşa Lexia diye okunuyordur. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza arkadaşlar. Evet katıl butonuyla da aramıza katılabilirsiniz. Kitabı okumaya başlayınca nedense izleyicilerimiz yarı yayındı. %50'si ortadan kayboldu. Neden? Çünkü kitap okumayı genel olarak sevmeyen bir milletiz. Okunduğu yerden de çok fazla sıkılıyoruz. Böyle bir problemlerimiz Problem yumağımız bulunmaktadır arkadaşlar. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ama Çukur, Yamaç'ın Dönüşü kitabını bence eğer Çukur'u çok seviyorsanız ve her zaman hatırlamak istiyorsanız bence almalısınız. Gökhan Orzum'un ön sözünü okudum. Neden Çukur yazdığına dair e, bazı şeyleri okudum. Sizlere e, bir tane daha okuyacağım. Yani şuradan şurayı okumak istiyorum. Yamaç Koçavallı'nın Çukura Gelişi ile ilgili bir kısmı okumak istiyorum. Sohbetimiz bol olsun diyerek. Hayat pis şakalar yapmayı çok sever. Üç gündür tanıdığın bir adamla evleni verirsin. Ertesi sabah kalktığında adam sırra kadem basmıştır. Babanla hayatın en büyük kavgasını edersin. O kavga seni erkek yapar. Ne ölüne ne ölüme diyerek çıkarsın büyüdüğün evden. Bundan daha mutlu olamam dediğin anda abinin öldüğünü babanın felç geçirdiğini öğrenirsin. Hayatımızın geri kalanını birlikte geçireceğiz dediğin kadını bilmediği bir şehirde tek başına bırakıp dönmem dediğin eve dönersin. Hikayede böyle başlamıştı arkadaşlar biliyorsunuz. İhanetler, ayrılıklar, hüzünlerle başlamıştı hikaye. Çukur gerçekten Türk televizyon tarihine, Türk televizyon tarihine gerçekten ezelden sonra... Büyük işler, yani büyük bir iz bırakacak bir işti. Şurada bir sahne var. Şu sahneyi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu fotoğrafı özellikle. Şu fotoğrafın sahnesiyle biliyorsunuz. Çukur final yaptı. Bu da neredeyse başladığı zamanlardı. Aynı şekilde finale doğru gitti. Ava giden avlanır. Emanetler. Yamaç olmasa Hakk'a yürümüştür. Gibi. Ve şunu da okuyayım isterseniz. Bilmiyorum okuma koşuma gidiyor mu arkadaşlar? Yani yoksa sussam mı? Aile her şeydir. Aile her şeydir. Ailen yanında değilse sen sıfırsın. Yoksun. Hiç kimse değilsin ailen arkanda değilse. Onlar kolların, ellerin, bacakların, ayakların. Onlar tetiği çeker, tekmeyi atar. Gerektiğinde seni aile korur. Gerektiğinde sen de... Aileyi korursun. Sen bunu benden daha iyi bilirsin. Aile her şeydir. Benim oğlum gözünün önünde öldü. Abisi. Aynı memeden süt emdiği. Aynı karından çıktığı adam. Kardeş ne demek? Karındaş demek. Gözünün önünde öldü. Koruyamadı. Bitmedi. Bu yataktan kalkamasan bile benim adım, benim adım İdris Koçoğalı. Sen bu aileyi koruyamadığın zaman ben korumak için ne gerekiyorsa yaparım diyerek de böyle böyle bitiriyor. Bakalım. Ayşe ile Yamac'ın cenazesi olacaktı. Ben mi kaçırdım orayı? Kaçırdın sen. Böyle enteresan bir hikaye oldu değil mi ya? Vallahi Çukur ne bıraktın bize ya? ne bıraktın bize. Şimdi şu hikaye biliyorsunuz ki Vartolu ile Sadet'in e, karşılaştığı hikayeler o kadar dokunaklıydı ki o şarkılar, o türküler efsaneydi. Sadet'in e, Vartolu'nun gözlerine bakarak e, gözlerini gözlenen hani kapat deyip daha sonra Vartolu gözlerini açar. Birbirlerine çok yakınlar. Vartolu yaşlı gözlerle ve büyük bir sevgiyle Sadet'e bakıyor. Sadet ellerini tutuyor Vartolu'nun ve şöyle diyor: "Etrafına bak." Burası çukur. Sen burada Vartolu Saadettin, ben de İdris babanın saadeti. Burada ihtimal yok. Burada ihtimal öldü. Ama orada ağaçların arasındaki o evde, o kiraz bahçesinde bir ihtimal daha var Salih. Salih. Akşam deniz kıyısındaki caminin orada bekleyeceğim ben. Gün batarken bavul da almayacağım yanıma gelirsem. Saadet Vartolu'nun iki elini birleştirir ve öper. Şefkatli anaç. Müthiş bir geleceğin ışığını veren gülümseyişle kirazdan küpeler yaparız. Ellerini bırakır. Hızla çıkışa yönelir. Vartolu dönüp arkasından bakmamak için kendini zor tutar. Şu dönerse arkasından girecek çünkü o an girecek. Gökhan Horzum zeki adammış. Bıraksalar da finali kendi kafasındaki şekilde bitirseymiş. Diziyi buna göre kurguluyor, buna göre şekillendiriyor. Sonra finalde yapılan değişiklik saçma oluyor demiş. Ya Gökhan Ordu zaten hani biz destekle de demesek de kesinlikle hakkı vermek lazım. Çok zeki, çok çalışkan, çok iyi yazan bir adam. Ben yazarlığımı çok feci, kıskanan bir adamım onu da söyleyeyim. Kendisine de söylemişimdir. <gülüyor> çok kıskanıyorum sizi diye. On ve şeye... <gülüyor> Ee, onunla Ercan kesalım. Evet Çukur finale geldi. Bir devir kapanıyor arkadaşlar. 131 haftadır izlediğimiz dizi önümüzdeki haftadan itibaren ve önümüzdeki sezondan itibaren olmayacak. Ee, daha önce Ezer'i de böyle deli gibi izlemiştik. Sonra Ezer final yaptı. Başka diziler başka diziler. Fakat e, aynı şekilde bu dizide de bunu gördük. Beraber üzüldük, beraber ağladık, beraber güldük, beraber duygulandık, beraber isyan ettik yer yer sahnelere. Bazen de dedik ki ulan ne yapıyorsunuz siz ya falan değil mi yani bu nasıl bir iştir dediğimiz çok alan oldu. Ee, ama çoğu zaman da destek verdik, paylaştık sosyal medya hesaplarımızdan. Dedik ki bizim çukurumuzdur bu büyüsün, yeşersin inşallah orası güzel bir hale gelecek diye. Yer yer gidip ziyaretlerde bulunduk. Karakterleri gerçek zannettik, birbirimize hakaretler ettik. İstemediğiniz spoilerları verdim, istediğiniz tarzda yorum yapmadığım için, gerçekleri konuştuğum için çok ama çok küfür yedim. Ee, Vallahi ya çok enteresan ezel çukura bin basar demiş ezel güzel bir iş ama çukur da güzel bir iş sırada 3 kuruş yayınları olur gibi geliyor ya olabilir ama bizim yayınlarımız durmayacak Ozan biliyorsun ben çalışırım yani içerik üretmeye devam ederim olabildiğinde yayınları çoğaltacağım ve şöyle haberler var arkadaşlar cuma günü 3. sayfa saat 14'te saat öğle 2'de yine bomba haberler var yani öyle, de öyle değil arkadaşlar bütün sayfada çok ilginç haberler paylaşıyoruz. Bugün ilkimli test dayını yaptık. E, Cuma'ya daha iyi hazırlandık. Çok enteresan haberlerimiz var. Bu arada evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayanlar ve bizi ilk defa izleyenler kanalımıza abone oldular seviniriz. Şöyle bir bakacağım ya abone sayımız kaç olmuş. Hemen şuradan yeni diyerek bakacağım. E 22.563 abonemiz var. Bunu 22 600 yapabilseydik bu gece ama sanki olamayacak gibi geliyor. Vallahi ya çok güzel bir hikayenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok değişik duygular vallahi. Bakayım hadi bir sorun cevaplayacağız. Muhakket edelim siz nasıl buldunuz yorumlarınızı yapın. Kitapta sadece Çukur 1. sezonla var. Evet. Sadece birinci sezon Yamaç'ın dönüşü var. Erken bitmek zorunda kaldı. Dizi yoksa böyle son olmazdı. Mantıklı. Ee, abi oyuncu olmayı düşünüyor musun? Hayır. Ee, yeni dizi ne? Yani birçok dizi olacak tabi ama birisi 3 kuruş diye geçiyor. 4 sez sezon boyunca Çukur'un ilk düşmanı olan Baykal'ın Çukur'u neden istediğini öğrenemedik. En azından Efsun aracıyla bir yere sıkıştırabilirlerdi. Ya aslında orayı kentsel dönüşme sokmak istiyordu. O yani başka da bir şey değil. Abi artık final oldu rahat rahat diyebiliriz. Hulkan V.S. Yamaç dövüştü. Kurban Bayramı'ndan önce mi olur? <gülüyor> ya bir git ya. E, abi ben çok kötü oldum ya. Bu arada bana e, yaşattığın güzel anılar için de çok teşekkür ederim demiş Hakan var Rica ederim kardeşim. Var ol. E, Kendini özletme demiş. Yok ben yayınlara devam edeceğim Damla. Siz izledikçe, destek verdikçe ben yayınlara devam edeceğim arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim. Yani bugün bitmedi bizim. Bugün Çukur yayınımız bitti. Ama bir Çukur yayını yapmak istiyorum. Bir aksilik olmazsa Cerali çağırarak bir sezonun tamamını konuşmak istiyorum. Daha doğrusu 5 sezonu konuşmak istiyorum. 4 sezonu özür dilerim. 4 sezon boyunca konuşmak istiyorum. Onu da belirtmek istedim. Doruk Hamal geldi. Vartolu'lar da öldü mü? Yani orayı göstermediler. Bir soru işareti olarak vermek istediler sanırım. Ben senaryoyu yazsaydım Yamaç yaşlandığında iyice İdris babaya benzetirdim ve Yamaç'ın oğlu ile Vartolu'nun oğlunu düşman ederdim. Kökünde kan olanın dalında kan olur diye. Evet arkadaşlar ben e, anlayamadım da bir kişi anlatabilir mi bana tam anlamıyla ne oldu bölümü izledim ama kafam çok karıştı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benimki de yani o kadar söyleyeyim. E, Vartolular da öldü mü dedik bunu söyledik zaten e, onlar ölmüştü herhalde. En gençleri Yamaç olduysun, en geç oldu. Ben senaryoyu yazsaydım e, demiş, pardon özür dilerim okumuştum onu. Bence güzel bitti. Özellikle Efsun Nehir sahnesinde Yamac'ın olduğuna kavuşma sahnesinde ben biraz ağladım, duygulandım. Son sahnede ise ilk sezonu aile havasına gittim, geldim demiş resmen. E, Masum niye gelmedi? Siz çok geç kaldınız arkadaşlar. Yayının e, ilk dakikalarında bahsettik onu. Eee biz yayın bittikten sonra tekrar baştan izlerseniz seviniriz. Çünkü bu yayını e, izleyenlere haksızlık olmasın. Baştan izleyenlere aynı sorulara cevap verdim. Abi başkan 1903'ü tanıyor musun? Hayır. E, yani adam yerine koymadığım biri. E, herkes öldü ve öbür tarafta buluştular. Aynen bu kadar net değil mi? Yamacın büyüklüğünün gözleri mavi, Aras bulutun yeşil... <gülüyor> Şeyin medetin de boyları farklı. Daha uzun olmuş yani. Yaşlandıkça daha uzun olmuş falan. Hatta bunu Celal paylaşmıştı. Celal'a yazdım çok şey yapmıştı. Erkan Kolçak Kürdistan yazmış. Abi değişmeden önce final nasıl olacaktı? Valla ondan bahsettik. Ee, yayını bittikten sonra canlı yayınımız. Baştan izlersen videoyu net bir şekilde göreceksin ee, kardeşim. Ee, Abi çok çukur, çok acı ve tatlı bir son yaptı aslında demiş. Lütfen Baykal kısmı bir parça okuyabilir misin? Çünkü herkes efsun bir sezon bir projeydi demiş. Yani Baykal kısmı, ya Baykal'ın kızı topuklu kız olarak gelecekti. Ve geldikten sonra da e, bir sezon kalıp düşmanlığını bitirip gidecekti. Öyle aşıklıkla evlenmek bir plan yoktu arkadaşlar. Sonradan kimyalar tuttu. Hatta şöyle bir yorum yapmışlardı. Ya Danlı o kadar güzel oynadı ki yani sevişme sahnelerini, öpüşme sahnelerini sanki kendi evinde öpüşüyormuş gibi. Bu kadar samimi ve gerçekçi oynadı. Ondan dolayı bir son onları çift yapmaya karar verdik. Gibi bir şey de söylendi. Ee, Valla Baykal'la ilgili bir şey okuyacaktım. Şuralarda Baykal var da. Neredesin? Baykal. Şuralardaydı ya. Kaçırdım vallahi Ve sorulara da bu arada bakayım. Dizi bitti. <gülüyor> Abi şu Rütük yüzünden Çukur'da Selim Koçuvall'ın ölümünden bile bıçak sokarken e, göstermemişlerdi. Rütük sisteminin değişmesi şansı var mı? Yani yok bu kafa gittikçe daha geriye gidiyoruz arkadaşlar. Yani Rütük ileriye gitmiyor. Gittikçe daha geriye ve saçma sapan bir hale doğru ilerliyor. ayrılık hasreti kıyretti bana. Şurada Emrah'la karşılaşmalar var biliyorsunuz. Adam döner Baykal'dır kollarını iki yan açar. Oğlum hasretle sarılıyorlar birbirlerine. Hoş geldinle, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın gibi gibi bir sohbet gerçekleşir. Ee, Baykal'la ilgili, Baykal'la ilgili bir tirat var mı ona bir bakarım. Vartolu ev arka bahçe düğün. Öldün sen Vartolu demiş. Yavşehir sahnesi çok iyi değil miydi? Yüzleşme sahnesi. Vay şeyin ee, İzris Koçvalı ile Vartov'nun. Demir parmaklar ardında falan. Efsane değil mi o sahne? Yamaç sonunda beyefendinin kim olduğunu öğrendi. Tepedeki adam bütün taşları yerinden oynatan. O savaş meydanını tepeden izlediğinde güçlü. İnip savaştığı zaman değil. Kılıç tutmasını bilmez. Ne zaman kaçacağını, ne zaman saldıracağını bilmez. En büyük hatasını yaptı bile. Hareket etti. Bu beceriksizlere laf anlatmaya çalışmaktansa işleri ele almaya karar verdi. Sonunu hazırlayan hata da bu oldu işte. Yamaç'la Vartol'un güçlerini birleştirdiklerinden kendisine tuzak kurduklarından haberi yok. Gölgelerden yürümeyi bilen bir tek o değil. Öğrenecek ama zor yoldan. Bir gün herkes Baykal'ın kazığını yiyecek deniliyor. Ya aslında güzelmiş ya va. kitabı böyle bir daha bakınca... Baykal öldü. Baykal kovandı. Kovan darmadağın oldu. Ama arılar artık serbest. Serseri boşlukta sarıla, sarı, salınıyorlar. Kim gelirse onu sokacaklar. Artık her şey eskisi gibi olabilir. Mümkün mü? Yaşanan bunca şeyden sonra... Taşlar defalarca yerinden oynamışken... Baykal bitinceye kadar ertelenen hesaplar var. Onlar ne olacak? Eski defterler hala açılmayı bekliyor. Üstelik bu sefer her şey aile içinde. Emrah da aileden biri değil mi neticede? Demiş. Ve Mesela Emrah, orayı söyleyeyim yani Emrah Emrah'ın Sena'yı yaptığı oyunlar var ve Sena'nın her seferinde Emrah'tan çok korktu kardeşi. Emrah'tan aşırı derecede korktuğunu ve işkence gördüğünü, annesinin Sena'yı neden dışladığını öğrenemedik mesela arkadaşlar. Oralarda büyük soru işareti olarak kaldı. Mesela benim en çok merak ettiğim oranın alt metninde ne vardı? Vallahi şey, hangi gazeteciyle başlayıp gazeteciyle final yapacaktı dizi demiş. Vallahi bunu ben söylemedim ya. Yani belki dedik ki o hikaye yazar. Bence öyle olmalıydı ama gazeteciyle başlayıp gazeteciyle bitmesi daha mantıklıydı. Yani bir röportajla böyle yayınlandı mesela düşün. Koçoval ailesinin sırada çözüldü falan. Ee, Abi Nehir'in bir senaryosu vardı. Evi falan göstermişlerdi. Nasıl bir senaryo çıkacaktı? Oradan bilgin var mı? Ee, ya bir şey vardı. Çünkü geçmişten zaten ben şunu söylemiştim. Nehir çok varlıklı bir kız. Amcası çıkacaktı aslında nehirin. Ee, ve amcasıyla da bir çatışma yaşanacaktı. Amcası bütün mallara e, konmaya çalışan bir adam olacaktı nehirin. E, ve o sırada da Yamaç'la olan aşklarından dolayı Yamaç nehire sahip çıkacaktı. Hatta çatışma sahnelerinin bir kısmı nehirinde olacaktı. Nehir silah kullanacaktı falan filan. E, o hikayeler işlenecekti. Ve nehirle ilgili çizilen karakter hikayesi... E, maalesef e, gerçekleşmedi. Çok enteresan bir şekilde e, değişti. Sosyal medyanın da belki bunda baskısı da e, vardır. Önemli bir etki olarak görebiliyorum. Keşke e, sosyal medya etkiliği olmasaydı. Çünkü diziyi o zaman bozuyorlar. Mesela biz da pop ile müdahale edebiliyor muyuz? Seyredemiyoruz. İzliyoruz. Değil mi? Bize paket olarak sunuyorlar. Ve izliyoruz ama bizim Türk dizilerinde genelde televizyonu izleyici yönetiyor arkadaşlar. Nasıl dizi yayınlanacağını, nasıl programların yayınlanacağını izleyici yönetiyor. İzleyici yönettiği yani için biz ne kadar şöyle diyoruz ya. Aslında biz televizyonlarla toplumu dönüştürmeye çalışıyoruz değil aslında. Televizyonu dönüştüren izleyicinin ta kendisidir. İzleyici ne kadar kalitesi iş izlerse o kadar kalitesi iş yayınlanır. İzleyici ne kadar iyi iş izlerse o kadar iyi işler yayınlanır. Bundan dolayı arkadaşlar şey yalan yani biz... Ee, i̇şte izleyici şunu izliyor, bunu izliyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Bunlar bu hikayeler. Ee, Mortingen yani hikaye, uyduruk o konuda değil. Evet sanırım bu kadar yeter. Çok uzun tuttuk sohbetimizi. Bu kadar da yeter. Evet 55 dakika olmuş. Bir saatlik yayın planlamıştım zaten. Abi merak ettiğim bir konu var. Efsun ve Nehir'i aynı anda diziyle dahil ettiler. O dönemde aslında ben Efsun'dan intikam alacak Yamaç Esas Nehri'yi e, aşk olacak diye düşünmüştüm. Aslında öyleydi zaten. Hani baştan da söyledim bana çok kızıyorlar ama Nehir, Yamaç'a aşk yani partner olarak geldi. Ki Sena'ya da biraz benzediği için davranış tarzı olarak bazı. Ve aynı zamanda da Yamaç'ın ruh hali. Böyle hareketleri falan ayrı. Yamaç'ın ikisi gibi bir ruh ikisi gibiydi. Şey ise Efsun ise zaten topuklu kadınla gelip çukuru darmadağın edip ele geçirmeye çalışan bir adam rolüne gelecekti. Öyle devam ederken aynı zamanda bu ondan etkilenecekti. Ve Azer'le de bir ilişki yaşayacaklardı Efsun. Hatta ilk zamanlarda Azer ona biraz yürüyor. O kebap yeme sahnelerine falan dikkatli izlerseniz. E, Efsun Hanım'a böyle çok fazla bir yürümesi var. Ama daha sonra bu hikayeyi hemen çark çevirdiler. Hayır Azer'den çektiler. Onu yamaca deli gibi bir kör kütük aşık ettiler. Oradan bir hikaye yarattılar. Bazen bir hikaye yazarsınız. Sonra bir yoluna koyarsınız. Yolu bir koyalım bakalım hikaye nasıl yedirebiliyor muyuz dersiniz. Ve yedirdiğinizde farklı farklı konulara alanlara gidebilir. Bu hikaye de onlardan biri oldu. Abi Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılması hikaye olarak mıydı? Yoksa kendi isteğiyle ayrıldı. Kendi isteğiyle ayrılmıştı Dilan Çiçek Deniz. Bu çok erkek dizisi. Ve ben bir kadının egemen olduğu, kadının daha olduğu bir dizide yer almak istiyorum. Çok arka planda kalıyordu biliyorsunuz kadınlar çukurda. Çok arka planda kaldığı için kendisinin arka planda kalmasını rahatsız etmişti. Ve bunu yönetime söyledi. Yönetim, yönetici de yönetimde e, hikayeleştirip ona bir ölüm senaryosu yazdılar. Zaten ölümde çok konuşuldu. Ee, bakalım aslında ezel gibi bir final bekledim ama bu da güzeldi, iyiydi demiş. Hani biraz önce kitapta okuduk ya o kadar çok baskı var ki demişti insanlar. Biz özgürce bir şey yazabilirimiz ama Çukur biraz benim özgürce yazdım. Kendim olduğum bir işti demişti ee, Gökhan abi. Yani neden aslında öyle bir final olmadığı için de şey yapalım. Son yayın dediğimiz bu arada Çukur final son yayın dediğimde sadece Çukur'la ilgili son yayınım arkadaşlar. Diğer yayınlarımız devam edecek. Onu da bildirelim. Sena ve ilişkisinin perde arkasında Sena'nın annesi kendi öz olduğunu kendi öz kızından daha fazla önemsemesi yatıyordu. Yok daha derin işlenebilirdi yani. Yoksa hani anne neden bunu çok fazla derin işlemediler biliyorsunuz. İşleyeceklerdi vazgeçtiler. Çünkü bak Emrah ona ilaç verip delirtti falan feşmekan mesela sen şunu öldürün elin kanamlaştı falan filan dedi. Orayı da mesela çok fazla e, kucaklayamadı yamaç öğrenemedi. Sena bile kendini deli zannetti o dönem. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir finaldi. Güzel bir hikayenin sonuna geldik. Bu ne Evet. Güzel bir hikaye. Tam... 4 sezon sürdü, tam 4 yıl sürdü. 4 yıl sonra dizinin finaline geldik. Tam 131 bölüm arkadaşlar. Ve e, her başlangıcı bir sonu olduğu gibi bu hikayenin de bir sonu oldu. Biz Daneler Medya olarak yeni içeriklerle yayında kalmaya devam edeceğiz. Kanalımıza yine ilk defa gelenler abone olurlarsa seviniriz abone olanlar da bildirim zilini açarsa, seviniriz katıl butonuyla da bize destek sağlarsanız yine seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bizden nasıl içerikler istiyorsunuz, hangi bölümler, hangi dizleri eleştirelim bununla ilgili de yoruma yazarsanız. Yine bu final siz olsanız nasıl bir final yapardınız? Hızı da bu videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Sizin finaliniz nasıl olurdu? Bu bir. ikincisi de hangi dizlere yorum yapmamızı istiyorsunuz? Onu da bize Instagram'dan DM olarak ya da yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı şekilde buraya da yorum olarak bildirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi geceler.